Eğitim koçu, eğitim problemlerinin kendisine danışıldığı ders çalışma, verimli ders çalışma, hafıza teknikleri, hızlı okuma teknikleri, kariyer gibi birçok alanda kendisini geliştirmiş kişiye eğitim koçu denir.